fe tahliku ve terziku yaratma ve rızıklandırma ve huve halkul eşya ve rizkul ne demek varlıkların yaratılması ve dirilerin canlıların rızıklandırılması yani onların yiyeceklerinin içeceklerinin verilmesi vel insahu İnşa ise el-ibda'u yani başlatma vel-ibda'u bu da aynla, bu da ey yani ikira'u'l-eşya'yı bu da varlıkların yaratılmasıdır. ve sun'u e, sun bu da yaratma bu ise ey yani açığa çıkarma zahir kılma görünür kılma bi masnuati yani o yapılmış var edilmiş şeylerin açığa çıkarılması fihalil iptidai başlangıç halinde ve gayrı da mines min sıfatil fiili yani bunun gibi birçok fiili sıfat bulunmakta diyor bildiğimiz var bilmediğimiz var çünkü bizler sınırlı varlıklar ne gibi kel ihyaı giritmek gibi. Vel ifnay yok etmek gibi. Vel inbati yani böyle nebat falan o da buradan geliyor. Bitirmek, yeşertmek gibi. Vel immai geliştirmek gibi. Ve taswiril eşya'i varlıkların suretlerinin, şekillerinin verilmesi gibi. Şimdi buraya dikkat. Diyor ki vel kullu bütün bunların hepsi dahilun tahte sıfatı tekvin bunların hepsi tekvin sıfatının başlığı altındadır hepsi tekvin sıfatının içerisindedir daha önce de demiştim ya bilmiyorum hatırlar mısınız yani bizim maturidiler fiili sıfatları tekvin başlığı altında toplayarak 8. subuti sıfat olarak eklemektedir fes <gülüyor> sıfat burada da onu söyleyecek zaten fes sıfatul ezeliyyetu yani burada kastettiği sıfatlar bizim diye diyebildiğimiz sıfatlar. İnden bize göre zamaniyetu kaç tanedir? 8 tane. La cama zaam al-Eş'arîyü İmam Eş'arî'nin iddia ettiği gibi değildir. Ne diyor? Min enne sıfatil fi'liyetu idafatun. Yani bunlar izafidir, nisbidir. Yani ee, o yaratılan şeyle ortaya çıkan şeylerdir diye söylüyor. Veya, veya şunun gibi de değildir. Kema tafarda biri bazı ulamai ma'baraun nehir yani bazı ma'baraun e, nehir alimlerinin tek kaldı yani şaz görüş yani azınlıkta kaldığı ve iddia ettiği şu şey gibi değildir. Yakulu Kullun mine sıfatil fiiliyeti yani her bir fiili sıfat sıfaten, hakikiyeten ezeliyeti. Her bir fiili sıfatın kendine has bir gerçekliği ve ezeliliği vardır. Yani tekvin gibi işte ihya ayrı bir sıfattır. İmmat ayrı bir sıfat, imma ayrı bir sıfattır. Terzik ayrı bir sıfattır gibi. Fe inne fihik teksiran lil gudemâ'yı cidden. Çünkü burada yani bu sakıncalı diyor. Niye? Çünkü burada ne vardır? Kadim, gerçekten kadimleri çoğaltmak vardır diye söylüyor. tekun تَكُنْ مُتَغَايِرَةً Yani bunlar farklı farklı olmasalar bile böyle bir ifade sıkıntılı diyor. Bunu kullanmamamız lazım. فَالْاَوْلَى Doğrusu şudur, en doğrusu, yani uygun olanı şudur. En yukale. Şöyle denmesi. İnne merdi kulli bütün bunların hepsinin dönüp dolaştığı yer ile tekvin. Hepsi tekvinde buluşur. Yani tekvinin çatısı altında toplanır. Feinhu <gülüyor> örnek vererek gidecek. Bu tekvin. hayatta Hayatla ilişkiliyse, ilişkili olarak bir fiil, ilişkili bir fiil olarak ortaya çıkıyorsa, yusamma <gülüyor> ihyaen. Bu ne diye isimlendirilir? İhyan olarak isimlendirilir. Ve bir mevti eğer ölümle ilişkili bir şeyse imatete. Bu da ölüm, öldürme olarak nitelendirilir. Ve bir sureti eğer şekil vermeyle ilişkili bir şeyse e, tasvire. Bu da şekillendirme olarak e, isimlendirilir. İla gayrı delike. Buna benzer birçok fiil, fiili sıfat bulunmaktadır. Ferkullü tekvin. Bütün bunların hepsi tekvindir. Ama diyecek ki müteallıkları itibariyle değişir. Yani ve innemel hususu burada özel olan durum hususiyet. Hususiyeti taallukat. İlişkili olduğu şey neyse ona göre şekillenir, değişir diyor. Tamam. Eğer e, öldürme ilişkin bir şeyse öldürme olur olarak, yaratma ilişki şey, yaşatma ilişkin bir şeyse veya hızıklandırma ilişkin bir şeyse o şekilde hususiyeti orada çıkar. Ama bütün kül olarak bunların hepsi nedir diyor? Tekvim sıfatı. ثُمَّ الْمُتَبَادِلُ Sonra şu akla gelmektedir. اَنَّ مَعْنَةْ تَحْلِيقِ وَالْاِنْشَاءِ وَالْفِيلِ وَالْسُنْعِ Bütün bunların anlamı işte işte Yaratma, işte hepsi yaratma zaten. Tahlik, inşa, fiil, sunu. Bunların hepsi vahid. Yani mana itibariyle aynıdır, birdir. Nedir peki? Bu ortak olan yanları nedir? Ve huve ehdâsü şey'i bir şeyi var etmedir. Ortaya çıkarma. Ba'de enlem yekun. Yani yok iken ortaya çıkart, çıkartmadır. Tevâen kâne alâ nehci Sâbiqin, ister bu ortaya çıkarma, yaratma bir prototipten, bir yoldan yani bir örnekten hareketle olsun veya olmasın yokluktan varlığa ne, nedir? Çıkartmadır. Buluttan yağmur yağması gibi onu bir şeyden çıkarıyor veya sıfırdan işte alemin yaratılması gibi fark etmez. Yani buradaki ortak nokta nedir? Yok olan bir şeyi var etmektir. Bu itibarla hepsi bu mana itibarıyla aynıdır diyor. Ve sahihu yani doğru şudur esasında enlehem maaniye mutakaribet. Bunlar yakın anlamlıdır. Teynel ibda Örneğin, iptâ e, sıfatı. İhtâsü şey'i, bir şeyi ortaya çıkarmak. Ba'de enlem yakun. Yani yok iken bir şeyi ortaya çıkarmak. Nasıl? La ala misalin sabak. Yani daha önce herhangi bir örneği olmaksızın ortaya çıkarmak. Bi hilâfi tahliğin, yaratmanın aksine. Yaratma, bir şeyi bir şeyden yaratma diyoruz. Beynahu dolayısıyla bu ammu minu ondan daha geneldir ev mukabilu veya onun dengidir fit tahkiki özü itibariyle. Bel inşâu inşa ise yaktasu bir evveli eşya Bu da e, hususiyeti nedir? Varlıkların ilk defa olarak ortaya çıkarılması demektir. Yani inşaat diyoruz mesela. Niye inşaat diyoruz? Sıfırdan yükseltiyorsun. O itibarla. Ee, yani bu e, kelimenin kökenine sadık olarak üretilmiş, anlamlandırılmış bir şeydir. Oradan aklınızda kalsın. Velfilu fil ise kinayeten, yani mecazdır. An kulli amelin, her işten, her amelden, müteaddin. Yani mütaaddi kelimesi e, geçişli anlamında e, kullanılıyor. Her türlü iş diyebiliriz burada. Yekunu fil hayri ve şerri. Yani iyi veya kötü de neyse e, bunlara dayanan e, her türlü amelden kinayedir, mecazdır. Ve sunu sunu ise e, amelun fihi bu da bir şeydir, iştir. İhkamu ve hüsnü nizamin yani ihkam yani bir şeyi berkitme, sağlamlaştırma ve bir düzeni güzelleştirme demektir. kema işe aşara ilahi kavluu Subhanahu ve Taala Allah Teala'nın işaret ettiği gibi sun Allâhîlledi etkane kulle şeyin yani Allah'ın yaptığı şey öyle bir şeydir ki yani Allah'ın yaratması her şeyi kemal ile yapar mükemmel bir şekilde yapmadır. Ve Ahmed Terzi'ku rızıplandırmaya gelince fakat ihdathu rızgı şeyin, fakat ihdathu rızgı şeyi, yani bir şeyi rızığını ortaya çıkarmaktır. Ve caluhu onu kılmaktır. Hu ten onu gıda, yani bir besin olarak o varlığa işte bu canlı olur, işte hayvan olur, insan olur, ona verilmesidir. Tümne ilam. Sonra şunu da bil ki ennehu la mawjuden fi alemil mulki vel esbahi ve la fi alemil melakuti vel ervahi il yani ister işte bu bütün eee alemi mülk diyoruz bütün aleme alemde bu bütün alemde ondan sonra bütün işte görüntü olan yani böyle ne diyelim beş ile algılanamayan alem olsun. Veya melekut alemi olsun. Veya e, alemi ervah olsun. Hiçbir şey yoktur. İlla olur. Ve vahadisun var olur. Sonradan var olur. Ahdesehullahu teala. allah Teala'nın var etmesi. Allah nasıl var ediyor? Bir tahliqihi. Yaratmasıyla var eder. Ancak her şey varlığa Allah'ın yaratmasıyla kavuşur. İster bu beş duyuyla idrak edebildiğimiz alem olsun, beş duyuyla idrak edemediğimiz alem olsun. Hepsi ancak Allah'ın yaratmasıyla var olur. Ve fiilihî fiiliyle ve inşahi ve sunuhî. Yani bu fiili sıfatlarıyla olur. Ve ennehu te'ala Allah-u Teala khalaqal insa vel cinne insanları ve cinleri yaratmıştır. Ben bunları şöyle tanımlıyorum arkadaşlar. Sorumlu varlıklar. Yani irade sahibi olan varlıklar. Ins, ünsiyet kesbetmek. Yani tanımak, bilmek anlamında kullanıyoruz. Yani bunlar bizim idrak alanımızın içerisinde olan sorumlu varlıklar. Ne diyoruz buna? İnsan. İdrak alanımızın dışında olan varlıklara da ne diyoruz? Cin diyoruz. وَخَلَقَ اَرْزَاقَهُمَا Ve bu sorumlu varlıkların Allah rızıklarını da yaratır. Kemal قَالَ Taala, Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. Ne buyuruyor allah Teala? اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ O Allah ki sizi yaratandır ve size rızık verendir. E lima uhabba en ne diyelim buraya yuzira kudrat kudretuhu ve rahmetuhu ve nimetuhu ve hikmetuhu yani yani Allah için ne diyelim sevimlidir. Bunun kudretini ortaya çıkarması, rahmetini, nimetlerini, hikmetlerini çıkarması ve yubeyyinu lil halqi lil لِلْخَلْقِ مَعْرِفَتَهُ buna binaen yani Allah bunu istemektedir diyor. E, mahlukatına yarattıklarını açıklamaktadır ma'rifetehu bilgisini açıklamaktadır kema kale yani bilinmesini yani Allah'ın kendisinin bilinmesini açıklamaktadır kema kale teala şöyle buyurduğu gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ illa اِلَّا oradaki nun, e, ne diyelim e, esasında yoktur yani e, buna ne diyorlardı şu an hatırımda değil yani o şeyi e, gramatik olarak ekleniyor aslında normalde yok lamdan dolayı e, olmayan bir nun. evet ey yani ben insanları ve cinleri ancak bana buluk esin diye yarattı. Yani bu aslında ne demektir diyor? Ey li ne bilsinler yani Allah'ı bilsinler diye yarattı. Ve ala taksi suhuma biz yani böyle özel olarak bu ikisinin belirtilmesi sorumlu varlıklardan yani insanların ve cinlerin özellikle belirtilmesi li ennehum yani şu şu bakımdan bi itibari cinsi. Yani şu türden olmaları itibarıyla. Ya rifunallaha teala, Allah'ı bilirler. Ne ile bilirler? bir sıfateyi bi sıfatay el ve ve'l cemal. Celal ve cemal sıfatlarıyla bilir. Yani celal yüceliğini, azametini gösterir. Cemal işte onun güzelliğini, mükemmelliğini gösteren şey bir boyutu vardır. Ve fil hadisil kut Kutsi bir hadiste şöyle geçmektedir diyor. Kuntu kenzen mahfiyyen, ben gizli bir hazineydim. Özellikle bu tasavvuf literatüründe çok kullanılan bir rivayettir. Ben gizli bir hazineydim. Fe ahbebtu, istedim, diledim, arzu ettim. En u'rifa, bilinmek istedim. فخلقت الخلق مخلوقاتي اردتم لي bilinmek için Yani bu şu demektir vel yataratte ve alen marifeti yani bilinmesi ortaya çıksın gerçekleşsin diye belli bir düzende ma erade lahum min el mesubeti vel qurbet yani onların işte sevap ecir almalarını istediği, yakınlık kurmalarını istediği şekilde bilinmesi üzerine terettüp eden bir şekilde. Yani kul Allah'ı bilirse ne yapar? Ee, ona kulluğunu gösterir. Tamam Allah, e, Allah, Allah Kul Allah'ı iyi tanırsa kulluğunu daha iyi yapar. لَا لِأَنَّهُ مُتَقِرٌ Yani Allah Haşa, e, muhtaç olduğu için, eyvallah Müzey Allah, muhtaç olduğu için böyle bir şey yapmamıştır ya işte. Bilinme ihtiyacı yoktur. Yani Allah sırf böyle dilediği için e, yapmıştır. Ve muhtacun ileyhim fî makamil yakini yani böyle e, yakin makamında, e, ne diyelim, kesinlik teyakkum makamında onlara muhtaç olduğu için değil inallaha gani Yunanil alemin ki Allah her şeyden münezzehtir. Yani eğer bir hayır varsa bu insanın e, sorumlu varlıkların hayrı içindir. Ve ta'kidu işin özü şudur. Ennet takvine tekvin sıfatı sıfatum ezeliye lillahi teala. Allah Teala'nın e, ezeli bir sıfatıdır. Li ittiba'l akli ve nakli. Bu noktada akıl ve nakil arasında herhangi bir çelişki yoktur. Yani mutabık oldukları bir konudur. Ala, şu konuda ennahu halikul alemi ve mükevvine ve mükevinun lehu. Alemin yaratıcısıdır ve onu ne diyelim var edendir. Vamtinağı, itlak ismi, ala şeyi, min gâli an ykona mahe del istiqâli vasfen lehu gaymâ bi. Şimdi bu uzun bir cümle, şöyle toparlayalım bunu. Yani vurgulamak istediği şey şu: Her kelimenin türediği bir kök vardır ve bu kökle anlamını kazanır. Ve dolayısıyla buna göre e, anlamlandırmamız gerekir. Bu olmadan isimlendirme doğru olmaz. Şimdi e, mesela kerramiler diyor ki işte e, yani halk e, sıfatı hadistir e, ama irade ezelidir. Aslında e, hadistir e, ama Allah'ın zatıyla kayındır diyor. Bu nasıl oluyor? İşte yani indimaç ettiği bir şekilde e, yaratıcı olma anlamında bu böyledir. Yani bunu eleştiren bir şey var. Arkadaş yani e, tekvin, tekvinin geldiği kök belli. E, irade, işte, kudretin geldiği kökte belli. Halaga'nın geldiği kökte belli. Yani Halaga'dan Halık ismi ortaya çıkar. İşte, Kadereden Kadir ismi ortaya çıkar. İşte tekvin kökünde mükevvin ismi ortaya çıkar. Yani bunun dışında farklı yorumlar yapmak e, semantik olarak açıdan sıkıntıdır demek istiyor. tekvin i̇şte tabitun ezelen ve Tekvin sıfatı hiç öyle lamacımi yok diyor. Tam oradan şöyledir, buradan böyledir demenin bir anlamı yok diyor. Tekvin sıfatı sıfatı bütünüyle ezeli ve ebedidir yani şöyleydi, böyleydi şeyi yok Ve Vel mukevvenu bu tekvin sıfatının sonucu olan yani bu tekvine konu olan alem vel mukevvenu hadisun. Hadistir bi hudusit taalluki yani ilişkisinin ilişkisi itibari ilişkisi yani sonradan yani bütün alem sonradan olmadık, değil mi? Yani bu ilişki il, ilişkinin ortaya çıkmasıyla hadis olur. fil ilmi ilimde de böyledir, vel kudreti kudrette de böyledir. Ee, yani bu sıfatların taallukları hadistir. Bu sıfatların kendileri ezelidir. Yani bunların taalluklarının hadis olması, allah Teala'nın bu sıfatlarının da hadis olmasını ne yapmaz? Ee, getirmez. Yani tutarlı olmaya davet ediyor. Sistematik düşünmeye davet ediyor. Bir anlamda ve gayri ki ma'ninin ve diğer kadim sıfatlar. Bellet ki bu sıfatlar la yalzemu min kıdemiha. Yani bu sıfatların kadim olması gerektirmez. Neyi gerektirmez? Kıdeme müteallikatiha. Bu sıfatın ilişkili olduğu veya bu sıfatla ilişkili olan şeylerin de kıdemini, ezeliliğini gerektirmez. Bi kevni taallukatihima hadisatu. Yani hadiseden bunların ilişkilerinin hadis olması ve dolayısıyla bu var edilen şeylerin hadis olması, bunları var eden sıfatların yani allah Teala'nın sıfatlarının hadis olmasını gerektirmez. Ne güzel bir cümle oldu değil mi? Ancak bu kadar ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Hızlı mı gidiyorum? Hızlanırsam uyarın arkadaşlar. Tamam hocam. Tabii şimdi Kadir Hoca olmayınca biraz ister isteme sızlanıyoruz. Demel <gülüyor> imamu ata bi ba'dı sıfatı zatiyeti fil vel fiiliyeti dune gayriha minen nü'utıl aliyet. Diyor ki şu imam burada yani İmam Azam Ebu Hanifler, burada bazı zati ve fiili sıfatları zikretti ama bunun dışındaki Allahu Teala'nın yüze diğer sıfatlarından bahsetmedi. Niye? Şunun için yani burada onu da vurgulayacak. İnsanın idrak alanı sınırlıdır. Yani bu sınırlar dahilinde insanın Allah'ı tanıyabileceği sıfatları budur. Bunlar üzerinden Allah kendisini tanıtmaktadır. Diyor. Ee, yani e, insan sadece bunları bil, biliyor diye e, Allah'ın bundan başka yüce sıfatları yoktur, denemez diye ifade ediyor diye ma'rifet hadi sıfatı'ş şehiretü'l celiyete çünkü bu yüce meşhur sıfatların bilinmesi tekfil mü'mine mümin için yeterlidir. fi marifeti vücudillahi ve sıfatihil behiyete yani Allah Teala'nın varlığını ve o görkemli e, hoş güzel sıfatlarını bilmesi için bu sıfatları bilmesi yeterlidir. Ha yani bu vakat qala fahrul islami aliyunul bezdavi Pezdevi diyor. Tamam mı? Büyük Maturidi alimlerden Pezdevi bir usulil fıkıf, Usulü'l Fıkh isimli eserde diyor ki ve emmen imanu vel islamu e tabi insan ta Allah bilmesi neyi getirecek? İmanı getirecek ve Müslüman olmaya getirecek. Buradan hareketle bir örnekle açıklıyor. Ve emmen iman ve'l İslam. İmana ve İslam'a gelince. Fe inne bunların açıklaması şudur. Nedir o? Et tasdikü ve'l ikraru billahi subhanahu. Yani yüce olan Allah'ı e, tasdik etmek ve ikrar etmektir. Yani tasdik kalben olan bir şey, ikrar da dille olan bir şey. Kemahu ve sıfatihi ve esmây. Yani sıfatlarını ve esmasını tasdik ve ikrar ettiği gibi. Ve kabul ahkamihi ve şerây. Yani e, iman ve İslam esasında nedir? Tasdik ve ikrar. Allahı tasdik ve ikrar. Bu tasdik ve ikrar aynı zamanda Allah'ın sıfatlarını da tasdik ve ikaradır, esmasını da. Onun hükümlerini kabul etmektir. Şeriat verdiği, koyduğu şeriatları kabul etmektir. Ve huve nevani. Bu iki çeşit. Yani burada e, insanların bunu ne diyelim bilmesi, öğrenme süreci açısından insanlar iki çeşit olarak ifade edecek. Zahirun, birincisi yünşiuhu <gülüyor> beynel Yani Bazı kimseler vardır ki açıkça Müslümanlar arasında yetişir ve subutu hukmi işte yani müslüman kimliği ort sabittir ortaya çıkmıştır. Teben başkalarına nazaran yani başkalarına tabi olarak. Min hayl el yani anne babasının hayrıyla yani onlara dayanarak onlara tabi olarak ortaya çıkmaktır. Şimdi biz hepimiz tamam müslüman bir ülkede doğduk. Öyle değil mi? Anamız, babamız Müslüman onlar bize neyi öğrettiyse neyi telkin ettiyse ona göre Müslüman oldu burada ona işareti mesela bil bilbeen ve bu yani açıklamayla sabit olan bir şeydir ve en Yasip Allaha Te yani Allah' da nasıl Allah nasılsa o şekilde ne diyelim sıfatlandırır vasıflandırır İlla en ne burada ee, şuna bakmak lazım enne haza kemalun yetadzuru şartu şartu ee, yani kemal şart yani şunu demek istiyor anladığım kadarıyla onu söyleyeyim yani mükemmel bir şekilde Allah'ın bilmek mümkün değildir. O evet o olsa daha güzel olur ama tam anlamıyla mükemmelliğini bilmemiz mümkün değildir. dennle marifetelle haldi bi evsafil hakkı, e, mahlukatın yaratılmışların, insanların e, ne diyelim hakkı böyle e, vasıflarıyla tam anlamıyla bilmesi mütefavit. Farklı farklı. Her insanın anlayışı farklı farklı. bi makabit tefsiri ve halit tabiri yani bunun açıklanması bunun ifadeye dökülmesi anlamında ve inna ma kemali yani kemal şartı ancak nedir bima la harece fihi burada zorluk olmamasıyla olur. Ve la muhavvele muhal. Ve yani böyle imkansız olmaması gerekiyor. Ve huve, en yethbutu tasdiqu vel iqraru bima قلنا Yani icmali olarak genel itibariyle tamam mı? Detaylara girmeden söylememizle tasdik ve ikrar yerine gelir. Ve in acez an beyanihi ve tefsiri ikmale. Olsa bile yani kişi bunun açıklanmasında ne bileyim beyan edilmesinde tam anlamıyla aciz olsa bile ya ben Allah'a inanıyorum. Allah kendisini nasıl hasıflandırmışsa bu şekilde inanıyorum. Genel detaylara girmeden ya detayları de bilmiyor olabilir ama buna inanıyorsa tam icmali olarak e, nedir Tasdik ve ikrar gerçeklik bulmuş olur. Vallahi de bunun için diyoruz ki innel vacibe zorun olan şey şudur en yastavsi ve yani mümin olarak nitelenmesidir kişi için gerekli olan feyukalu. Şimdi ona sorulduğunda yani bu böyle midir? Ey Allah Subhanehu ve Teala. Yani Allahü Teala, Yusuf'u birkeze. Allah bu sıfatla mı nitelendirilmektedir? Ve ve nu'ite keze mine sıfatı subutiyyeti ve serbiyyeti ve nu'uti zâtiyyeti ve Yani Allah işte subuti, zati, fiili sıfatlarla bu şekilde nitelendirilmektedir midir diye sorulduğunda teyze kale na'am evet derse fakat zahara kemali İslami. Yani Müslümanlığının kemali ortaya çıkmış olur. Yani Müslüman oldu ortaya çıkmış olur. Ve tebeyyene gayet melavihi. Maksatta yerine gelmiş olur. Ve emme men istavsafe Yani şöyle nitelenen fe cehile Yani cehaletle bilmiyor. Tamam mı? Bu sorulara bu şekilde de cevap vermiyor. Fereyse bir mü'min. O zaman o mü'min değildir. Ve liza kâle Muhammedun rahimahullahu fi camil kebiri Muhammed bin Hasan Eşşeybani Ebu Hanife'nin meşhur iki öğrencisinden birisi biliyorsunuz. O camil Kebir'de, camil kebirde şöyle demişti. Fis Küçük kız çocuğu hakkında diyor. Küçük kız çocuğu. Beyni ebeveyni Müslümeydi Yani Müslüman anne babanın arasında İzalem tasif el İslamı. Yani İslam'ı ne diyelim e, nite, yani ne diyelim İslam'ı tam olarak ifade etmiyorsa hatta edreken. Yani tamam çocuklar şeydir, e, sorumluluğu yoktur. Ama büyümüş, büyüyene kadar Tamam, yani bu Müslümanlığını ortaya koymamış, ikrar etmemiş, ifade etmemiş. Felem tasif hala e, bunu e, bu şekilde nitelenmemiş veya kendisini nitelendirmemiş. Ennahâ tebîne zevce. Yani büyüyor ya, büyüdükten sonra örneğin evleniyor. Diyor ki yani bu yani bu icmali olarak dahi bunu bilmiyor ve ifade etmiyorsa yani e, Müslüman kimiyle evlenmiş olsa bile bilmemesi itibariyle e, Müslüman değildir. Ve evlenmişse de e, kocasından boşanmış hükmündedir dediğini burada aktarıyor. Evet arkadaşlar e, bu şeyi bitirdik. Şimdi diğer bir başlığa geliyoruz. Sıfatullahi ve esmâhu kulluha ezeliyet. allah Teala'nın sıfatları ve isimleri kulluha ezeliyyetun. Bütün bunların hepsi ezelidir. Lem yezel ve la yezalu bi esmaihi ve sıfatih Lem yezel yani zala zeval bulmak, yani yok olmak demektir. Şimdi burada iki tane nefi edatı kullanılıyor. Lem vela. Lem maziye, geçmişe yöneliktir. La an ve geleceğe yöneliktir. Yani lem yezer, yok olmadı ve la yezer, yok olmadı, yok olmayacak. Yani biz kısaca ne diyoruz buna? Bu terkibe? Allah ezeli ve ebedidir. Allah isimleriyle ve sıfatlarıyla ezeli ve ebedidir. Ey yani mavsufen minuutil kemal Allah kemal mükemmellik sıfatlarıyla nitelenmiştir ve marufen bilinir bir evsafil celal ve cemal. Bu en bu mükemmelliğin en üst düzeydeki ifadesi celal ve cemaldir. Celal ve cemal nitelikleriyle bilinir Allahu Teala. Lem yahdus lehu ismun ve la Yani Allah için sonradan ortaya çıkan bir isim ve sıfat yoktur. Yani bütün isimler ve sıfatlar ezeri ve ebedidir. Yani yahdus dediğiniz zaman ne olmuş oluyor? Allah'ta bir değişim oluyor. Yani değişim olduğu zaman ilahlık vasfından çıkıyor. Yani özellikle maturdi geleneğin hanefi gelenin hassasiyeti budur. Hiçbir şekilde Tam Hades'e kelimeleri yani Hades'e kökünden türeyen kelimeler Allah'ın zatı, ismi ve sıfatlarıyla ilişkilendirilemez. O kadar bir hassasiyet vardır. Hanefi gelenek. Yani enne sıfatillahi ve esma'ahu Allah Teala'nın bütün sıfatları ve isimleri kulluha ezeliyetün la ezelidir yani başlangıcı olmayan bir ezelidir. Ha burada başlangıcı olan ezeli var mıdır anlamı çıkmasın. La bidayetellaha bu açıklama tekit anlamlı yani vurgulama anlamı vurgulama amaçlı söylenen bir şeydir. Ve ebediyetün la nihayetellaha ve sonu olmayan bir şekilde ebedidir sonsuzdur. Lem yeteceddet lehu taala sifetun min sifatihi. Allah tealanın hiçbir sıfatı da yenilenme olmaz. Tamam. İşte bir aşınma oluyor, yıpranma oluyor, tekrar yenilenir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Ve la ismun min İsimleri de böyle. Herhangi bir ismi de böyle bir yenilenme falan durumu yok lünkü subhanahu vacibul vujudi lidati çünkü Allah Teala nedir varlığı zorunlu olandır vacibul vujuddur el kamilu fi zatihi ve sıfatı zatı ve sıfatları itibariyle yani ki bu bütün ifade eder Allah mükemmel olandır tam olandır felev hadese lehu yani şayet öyle değil de şayet Allah'ın bir sıfatı sonradan ortaya çıksaydı, avzal anhu veya herhangi bir sıfatı yok olsaydı, lekana kabler hududi tilke sıfatı Bu sıfatın ortaya çıkmasından önce olurdu ve bade zevali delikenat veya işte o yok olan sıfat, onun yok olmasından sonra. Na kısın anla kamil kemal. O zaman Allah Teala mükemmel değil, eksik olur. Yani mükemmelliği hiçbir şekilde kullanamaz. çünkü var ve yok. Bu böyle olmaz. Yani Allah'ın mükemmelliğini ifade etmenin zamansal bir şeyi yoktur. Zaman üstüdür, zaman ötesidir. Whoa fi hakkı Subhanahu min al-muhali. Yani yüce Allah hakkında böyle bir şey imkansızdır. Varlığı zorunlu olan Allah hakkında böyle bir şey imkansızdır. Ta sıfatuhu te Teala Allah Teala'nın bütün küllüha, bütün sıfatları ezeliyetün ebediyet. Ezeli ve ebedidir. Wa hauna sualun meşhur. Burada şöyle meşhur bir soru var diyor. Bu bu bu soru bidayeti de geçmişti. Orayı okuduysanız hatırlarsınız. Bu noktada karşılara şöyle bir soru sorabilir diyor. Ve nedir o? Ennehu kat veredel ihbari fi kelâmihi allah Teala'nın haber vermesi, Yani Kur'an-ı Kerim'de valit olmuştur, gelmiştir. Bilaf fil mudiyyi kethiren. Birçok şey geçmiş zaman sigasıyla ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim nedir? Allah'ın bize bildirisidir. Burada birçok şey e, geçmiş zaman sigasıyla ifade edilir. Nahve kavlihi teala, yani Allah-u Teala'nın şu ayeti gibi inna erselna Nuhan biz kesinlikle Nuh'u Hazreti Nuh'u gönderdik. Ve kâle Musa. Hazreti Musa dedi ki fe'ese firavnu Firavun isyankar oldu. Yani günahkar oldu. Allah isyan etti. Bak, fe'asa, ve kâle, Bütün bunlar. Vel ihbaru bilafzil madiyyi amma lem yücet ba'du yani ne diyor? Geçmiş zaman sıygasıyla haber vermek. Yani hani işte siz diyorsunuz ki Kur'an şeydir, maluk değildir yani burada da haber verme var yani bunlar ezelde yoktu şimdi ezelde olmayan bir şey hakkında daha sonra gelen bir ihbarda bildirmede böyle haber verilmesi yok, varlığı yok olmayan bir şey için ne lafı kullanıyoruz diyor, kaç taraf yalan lafı kullanıyoruz halbuki Allah hakkında yalan sözünü kullanmak imkansızdır ve lahu cevabun mastur, yani diyor ki şey bunun yazılı bir cevabı vardır. Wa hu anna ikbarehu taala, yani bu ve, ve lahu cevabun masturum burdan bu, bu, e, buraya kadar yukarıdaki şey soruydu. Ve lahu cevabun mastur, yani bunun şöyle bir yazılı cevabı vardır. Wa hu anna ikbarehu taala, yani Allah taala'nın e, haber vermesi, bildirmesi la yattasifu ezelen bil vel hali vel adamiz zaman Güzel bir ilke ama bunun açıklanmasında e, doyurucu bir açıklama gelmiyor maalesef. Yani Allah için zaman söz konusu olmadığı için yani Allah'ın ih ihbarında, bildirmesine zaman söz konusu olmadığı için bunun geçmişi anı geleceği olmaz diyor yani ezeli olan şey yani Allah Teala Allahü Te'ala herhangi gibi sıfatı geçmişle gelecekle anla zamanın yokluğundan ötürü yani zamanın Allah için söz konusu olmaması itibariyle ne yapılmaz Söz konusu edilmez söz konusu edilmez Ve inceye tesci bu zelikte, fi ma la yezal, la la yezal bi hasabet Yani e, bunlarla nitelenir. E, yani ezeli olması nedir Yani talukları itibarıyladır. Peygamber şöyle dir. Şimdi açıklıyor bu cümleyi. Qam bi zatillay taala ikbarun an irsali Nuhun muttaq. Şimdi Allah'ın zatıyla kaim olan nedir? Nuh Aleyhisselam'ın gönderilmesinin bildirilmesi Allah'ın zatıyla kaimdir. Ve özellikle ihbaru bu bildirme mevcudun ezelen, bakin ebeden. Bu bildirme eee ezeli ve ebedi olarak vardır. Feqabla'l irsali gönderilmeden önce Nuh Aleyhisselam gönderilmeden önce Kanetul ibaretu aleyhi yani buna delalet eden bunu gösteren ibare şöyle şu anlamdadır. İnna nursiluh göndereceğiz anlamındadır. Mantı yani, mantığı anladınız değil mi? Yani Allah Teala'nın bildirmesi, haber vermesi, Allah zatıyla kaymayan ihbar sıfatı diyelim artık. Neyse. Tamam mı? Yani bu nedir? Bu Allah'ın zatıyla kayındır. Şimdi e, bu göndermeden önce bunun manası nedir diyor? İnna nur silu nuhan. Yani biz nuhu göndereceğiz şeklindedir. Ve ba'del irsali gönderilme gerçekleştikten sonra inna ersenna'dır. Biz gönderdik anlamındadır. Fettegayyürü fi laf fil haberi Buradaki değişim Nedir? Ee, haberin lafzındadır. lafil ihbar. Allah'ın haber vermesinde değil. Allah'ın haber vermesinde değil. Haberin bizatihi lafzındadır. Fil ihbar kaym bizzat. Yani Allah'ın zatıyla kaym olan ihbar de bildirmede değildir. Bizatihi haberin lafzındadır. Bu çok ikna edici, doyurucu bir açıklama açıklamam orası ayrı, tartışılır. Şimdi burada şu soru dakikaya geliyor. O zaman e, yani sanki biraz böyle bir anlayışı da ihsas ettiriyormuş gibi bir şey de var burada. Evet. E, وَهَذَا كَمَا تَقُولُ فِي اِلْمِهِ Aynı şeyde dediğin gibi yani Allah'ın ilim sıfatında söylediğin gibi. اَنَّهُ قَيْهُمْ بِذَاتِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَزَلًا Ezeli olarak Allah'ın zatıyla kaim olan bilgi nedir? El ilmu bi enne murselun Nuh Aleyhisselam'ın gönderileceği bilgisidir. Ve hadir ilmu bakin ebeden. Ve bu nedir? Ebedidir. Fakable vücudihi yani bunun var olmazdan önce alimi Allah bilir ennehu seyyücedir. Bunun var olacağını bilir ve ba'de vücudihi var olduktan sonra alime bizalike mi bu ilimle bilir ennehu bucide var oldu ve ursile gönderildi ve tegayyuru fil malumi değişim nerede söz konusudur bilinendedir lafizmi Allah'ın ilgisinde ilginde değil değişim nededir bilinende bilgiye konu olan şeydedir. Allah'ın bilgisinde değil. Evet, yani e, açıklama yeterli mi, yetersiz mi, onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. E, tabii sonuçta e, sınırlı, temel sıkıntı bu, sınırlı olanın sınırsız olanı anlayabilmesi, anlatabilmesi gerçekten sıkıntılı. Özellikle Sıkıntılı olduğu noktalardan bir tanesi bu. Allah zamana konu değil ama yarattıkları zaman içerisinde. Biz zamanı hiçbir şekilde, yani biz zaman içinde var olanlarız. Zamanı zamanın içinde tecrübe edenleriz. Ama zamansızlığa dair bizim idrak alanımız kapalı. Ulaşma imkanımız yok. Yani tecrübe edemediğimiz bir şey Açıklamalarımızda bu noktada ne olmuyor yeterli e, olmuyor. Evet. E, yani bunu ben şeyde imkanlar skalası şeklinde ifade etmiştim. E, o da yeterli midir o da ayrı bir şey e, tartışma konusu. Yani açıklama bağlamında bunu şey yani böyledir değildir. Sonuçta bunların bütün hepsi nedir arkadaşlar? Anlamaya yönelik birer yorumdur. Evet. Devam edelim. Lem yezen alimen bi ilmihi. Allah e, ilmiyle alimdir. Ezeli olarak ilmiyle alimdir. Ey bi ilmih ve huve sıfatul ezeliyehu. Allah ezeli sıfatı olan ilimle eee bilendir. La bi ilmin lahiqin. Yani bu bitişen ilişen, sonradan ilişen bir ilim değildir. لَيَلْزَمُ مِنْهُ جَهْرُنْ سَابِقُونَ Yani bu ilim ortaya çıktığında var, ondan önce bir bilmemezlik durumu söz konusu olduğu bir şey değil. Yani Allah'ın bilgisinin zamanı yoktur. İşte şu zaman biliyordur, şu zaman şu zaman bilmiyordu, şu zaman biliyordu. bu kesinlikle hiçbir şekilde kullanılamaz diyor. Yani Allah'a hiçbir şekilde bilmemezlik ne yapamaz? Sirayet edemez. Ve hâdâ mana gavlihî işte bu şu sözünün anlamıdır. Vel ilm-ü sıfatuhu fil İlim nedir? Allah'ın ezelden beri var olan bir sıfatıdır. Yani yani şu demek ve mâ sebete kıdemuhu kıdemi sabit olan, kıdemi ortada olanın istihâli ademuhu yokluğu imkansızdır. Yani Allah için bir an bile bilgisizlik durumu söz konusu değildir. Her şeyi bilir. Kuşatmıştır. muhu ezeli, ebedi, menzehun an kabulü'z ziyadeti ven Allah'ın ilmi ezelidir, ebedidir ve eksiklik veya fazlalık kabul etmekten, yani eksikliğin ve fazlalığın söz konusu olmasından münezzehtir. Yani Allah'ın ilminde artma, eksilme olmaz. O kemal seviyesidir. بِخِلَافِ اُلُومِ اَرْبَابِ الْإِرْفَانِ Yani irfan ehlinin, ilimle uğraşanların ilimlerinin aksine. Yani şimdi biz bizim ilmimizin şey var, değil mi? Bir sınırı var. Yani okuyoruz, okudukça bilgimiz artıyor. Bilgilerimizi tazelemedikçe unutuyoruz, eksiliyor. Böyle bir şey Allah için söz konusu değildir. Kadiran bir kudreti. Allah kudret sıfatıyla kadirdir. Ey bir kudreti hilleti, hiye sıfatul ezeliyetu. Yani ezeli olan kudret sıfatıyla la bi kudretin hadisetin yani sonradan olan sonradan ortaya çıkan bir kudret sıfatı değil fil umuril kevniyeti yani bu var etme ilişkilerine yani varlık verme bir şeyleri yaratma bunlar gerçekleştirebilmenin temel kudrettir böyle sonradan ortaya çıkan bir şey vel kudret fil ezeri kudreti ezeli sıfatıdır ve keda na'tuhu fil müstakbeli aynı zamanda yani bu gelecek, geçmiş her şeyi kapsar, bunların üstündedir ezeli ve ebedi